Evet. Selamlar millet. Görmüş olduğunuz gibi Devil Maker'a başladık. Birazcık ilerden başladım. Çünkü neden olmasın? Çok sakin, çok profesyonel bir şekilde. Şuradan hemen... Nereden bu? Sesleri bir kısacağım. Ee, mute all? No. Not me dull. Music sound böyle bir yarı... Tamam. Şöyle direk vuru dukarı diye başlayalım. Patla lan. Patla lan. Patlamadan. Ah. Lan. Ya. Lan. Ah. Noluyo lan noluyo? Tabi oyun biraz eski. O ne lan? Ananı. Geleceğe bir gönderme mi yoksa? Hadi bakayım. Geleceğe gönderme sen anla. Hadi. Şu... Biri milyon yaşında ben ha? Arkadaşlar burada diğer bölümlerde facecam olacak ama şu bölüm yok. Ee, yani öyle. Açıkçası en son videolarımı <gülüyor> izlemediği için... ...facecam koymaya <gülüyor> üşendim şahsen. <gülüyor> <yapacağız yani>. neden? Doğal. <gülüyor> Bakın. Normal dünyada insanlar kaçışıyor. Onlar buralar. Ben de koyarım. Hemen alalım. Affetmem. Hadi Evet. Hep bu kartlarımız da bozuyor. Evet. Yine babbın başıya. Foy. Dante, bekleyin. O mu? Onla bir şey yapar mı sence? Yapar mı? Hayır yapar mı? Ne normal dünyadan Arafa nasıl ortamattın ablacığım Sen o zaman sen ölürsün. Hunter. Hunter are okay. brutal fighters. rahatsız olduğu gibi. Ama sesler çok fazla. Ya, biraz daha kısayım. Kendimi duymuyorum. Konuşurken hoş olmuyor. Hah. Allah. Dayolu sal. Sal sana Salsana dayıoğlu. Mermi mi ne ya? Ya anana. Siktir git. Gel. Aşağı gel oğlum aşağı. Neredesin lan? Anana. Öldük galiba. Anarji, 90k yapmışız güzel. Ben bir yandan konmaya bakıyorum. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu? şimdi? korkunç mu olacak? Gel. Ee. Gel. Gel. Soğuk. Uza. Uza. Oğlum bunlar bana bir şey yapmıyor la hadi la düzgün bir şey yap hop doç doç skloç gel oğlum hadi sen zıpla bir yerden de korkak azla gel hop hadi hadi oğlum hadi hop hey <gülüyor> kanka bir şey olmadı gibi yine he <gülüyor> ne diyorsun al bakayım ağzına sen gel sen bir tık sızdın gibi ya ne oldu niye öyle oldu? O on. Oh, savage artı Savage sadistik oldu ya mınak. Tabi oğlum ne sandın? I'm the fucking sadist moda faka. Kanka şu çok boş bir hareket ya. Bununla hiçbir şey olmuyor Hadi gel. Hop, dodge one. Hadi gel. E. Ee? Burayım bari dam. ne ee, oldu? Ha. Hadi bakalım. Allah rahmet eylesin dedim. Aa bir daha sadistik oldu lan. 3 eslim bitirdik. Çok güzel. E. Ee? Game over. Hı? Hı? a son of ha -ha. <gülüyor> laf etti boş. Anasını sikeyim. Birazcık durdum arkadaşlar bir saniye. Bir Ah lan. Şeytanı bulduk mu acaba? Onu merak ediyorum. Ah lan! Anamızın taktığı kol... Şu an öyle kalp tuttuk. Ben de daha bebeğimi taktı bana. Ahlan, lan milletim. Sikilmiş. Güzelim hadi. Arkadaşlar, bu oyun... Gerçekten çok dehşetül vahşet. Bazı oyunlar vardır ya asla eskimez diye düşünüyorsun. O tarzı ben benim için. hala gidiyor ya. Tamam okay, mısın Dante? Adolumdan. sadece git. We know all about you Dante. I'm with an organization called the Order. Heard of it? to do with that. Arkadaşlar burada hikayeyi bilmeyenler için bunlar şey <gülüyor> düşünebilirsiniz. Wanted diye bir film vardı. Belki bu Wanted filmde e, kardeşler diye bir oluşum var. Onlar onların iyi tarzı, <gülüyor> iyi tarzında bir oluşum var. <gülüyor> We the public to remain vigilant. Further attacks could take place anywhere, anytime, and when you least expect. Kendi. bunu seviyor? Now just a matter of time. Şey vardı buncu. Gireş bir sahne vardı. Çivleşme diyeceğim artık. Çiftleşme. Ben o skor ama mı? S aldım. <gülüyor> ha. Bu şu an neyi bekliyordun? Bir şey bekliyoruz anlamadım diyeyim. İse arkadaşlar oyun bu şekilde eğer oyunu beğendin. Next Machine'a geçebiliriz. Şurada <gülüyor> şurada. Next mission'a bir geçebiliriz. Eğer oyunu beğenmezseniz, daha sadece Valorant montaj atarım arada. Eh, aradım. Devam edelim. Çıkalım.